Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brow Pest'in 3. sezonunun tüm ödüllerini tüm her şeyini alacağız. Bu arada Brow Pest'in kendisini almamaya karar verdim çünkü 4. sezonun karakteri cidden güzel zaten low biliyorsunuzdur. Onu alacağım için bu sezonu almayacağım. Ve maalesef bu sezonun Pest'ini size gösterme imkanım olmayacak hani ödüllerini alamayacağım. Ama ücretsiz olanın ödüllerini birlikte alacağız. Hemen şuradan oranlarımı göstermek istiyorum. Evet oranlarım şu şekilde. Yani bence efsanevi vermese bile gizemli verebilir. Şimdi hemen başlayalım büyük kutudan. Çıkma olasılığı var. Hatta biraz yüksek görüyorum ama efsanevi çıkmaz diye düşünüyorum. 35. kademeye geldiğimizde bakacağız oranlara tekrar. Ve Max çıktı arkadaşlar. Çok mutluyum çünkü bu karakter bende yoktu. Sonunda bir gizemli çıkarttık ve sadece bir gizemlimiz kaldı. Cidden şu an çok mutluyum. Yani anlatamam size. Ama cidden bu karakteri bekliyordum. Gizemli çıkacağını da biliyordum. Ama sadece bu kadar erken çıkacağını tahmin edememiştim. Sonunda Max çıktı cidden mutluyum. Bu karakteri yani acayip uzun süredir bekliyorum. Ve sonunda çıkarttık. Artık oyun vermeyebilir. Ama daha uzun bir yolumuz var. Umarım verir ya. Max'i en beklemiyordum ya. Ama yani uzun zamandır çıkartamadığım bir karakterdi. Güzel oldu. Daha karakteri zor verir ya. Oranlar da düşmüştü şimdi. 35. kademede bakacağız zaten. Evet yıldız gücü çıkarttık bulun. Şimdi de aksesuar boğunun. Şimdi beklediğim gibi gitti. Evet Carl'ın yeni aksesuarını çıkarttık. O yeni aksesuarını zaten dostluk maçında dinledim. Değendim. Şimdi oranlarımıza bakalım. Efsanevi ve acayip düşmüş gizemli yine var az şu. Evet şu an beklediğim gibiydi. Sonda oranlara bakarız. Çıkmayacak ya. Hiç efsanevi karakterim de yok. En üzücüsü de o. Neyse bari oranlara arttırdık. Belki sonraki sezon çıkabilir. Zaten Aralık'ta bir talk daha olacak. Çünkü Pro Talk'un sonunda böyle bir şey söylemişlerdi. Aralık'ta görüşmek üzere diye. Aralık'ta da bir talk olur. Yok çıkmayacak. Evet şimdi de bulun yer sarsızcası çıktı. Yine iyi ya aksesuarla yıldız gücü oranlarını düşürmüş olduk bence. 6 yazdı. Bence karakter zor ihtimal çıkmaz. Evet, dedim mi ya? Şimdi de ee, Barley'in aksesuarı çıktı. Ve bu da sonu zaten. Yine çıkmadı. Oranları ama arttırdığımızı düşünüyorum hemen bakalım oranlara. bir oranı evet yine eskisi ve dönmüş sevindim. Hani öbür sezon için belki çıkabilir. Gizemli bir savaşçı kaldı ama neden o kadar yüksek oranı var hala anlamış değilim. Yıldız gücü ve aksesuar oranları cidden işi büyük ölçüde etkiledi. Fena bir kutu açılımı değildi hiç çoktan neksi çıkarttık. Zaten daha sosyal ama bitiminde 11 gün var ve şu büyük kutuları da biriktireceğim belki oradan çıkartabilir. Tabii ki videoya almayacağım. Çünkü serinin amacı sadece PS ödüllerini biriktirip çekmekti. O yüzden büyük kutu kendi açacağım. Çıkarsa tabii ki bir sonraki sezon kutu açılımında söyleyeceğim. Yani şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.